Ön tekerleğimizi bir bira ile birbirine sabitleyecek şekilde şuradan geçirip Şu şekilde tekerleğimizi montajlıyorum iki tarafa da Hoş attın mı? Hoş attın mı? Tekerlekler frenleyip şuradan frenleyebiliyoruz tekerleklerimizi Şu frenleyip böyle yaptığımız zaman ne oynama yapmaz bir diğer tarafı da aynı setimiz mevcut. Aynı şekilde bir diğer tarafa monte ediyoruz. Hava boşaltım yeri de şuradan manuel şekilde yapılmış. Bu şekilde yapıyoruz. 1,5 metre uzunluğunda. bir uç kurutluğunda kaldırılacak. Eğitim içinden ve işleyişini konumuzu ilerleyeceğiz. İçinden çıkarıp önce set halinde 4 adet kortunuz var. Biri sahneye kortunuz olmak üzere bir ucu boş yerlerindeyse hepsi aynı şekilde temiz su giriş beraber tırbağınlıkları da olacak şekilde setimiz bulamayın. İçine bir çıkar bir de tekerleğimiz set halinde. Sesini kompresörü sesini yapmak için ekzosumuz ön tekerleklerimiz ve portun başlıklarının uçlarına kullanılmak için o ve tekerleği sabitlemek için sek ee pullarımız var. Şimdi kompresörü nasıl çalıştıracağını göstereceğiz. İlk önce ön yüzüne gelelim. Start-Stop başlangıç açma ve kapama tuşumuz. Darbeli yıkama tuşumuz. Suyun yönünü değiştiren vanamız. Ve de havanın basıncını arttırmak istersek, bir ehliyet ventilimiz, havayı arttırmak istiyorsak, artı yönüne, en üst suyumuzu emekeğimize bağladık. Şimdi ikinci durum, bir diğer, diğer borçluğumuzu al Ön evet, dönemde çıkış bağlı. Çık, çık, çık, bölümde, Tek yönünde. Tek yönünde girişimiz buradan çıkış değil. Burada çekildi. Zaten tek yönünde yandan çıkış yok. Önlerden çıkış var. Giriş çıkış değil. bir yerinde bir yer, şekilde gayet <gülüyor> alıyoruz. Yüzüğe bir yemeye halkımızı alıyoruz. Bunu da. Bu bölümde. Şimdi sistemden temiz suyumuzu alıyoruz. Bu her zaman sistemin içinde olan bir su zaten. Varmıyorum. Şimdi kontrol etmektedir. kontrol Şu an çalışmaması sebebi bunun açık olmaması. Bunu on gidiyoruz. Şu an kontrol Çalışıyor tankın doluyor. Bu tankın içindeki içerisindeki havamız. Bu ise hava basıncımız. Hava basıncının gücünü gösteren göstergeyi bunu kaldırıp artı yönünde çevirmeniz gerekiyor. Bu da artı çevirir. Artı ve eksi. Böyle Şimdi darbeli yıkama özelliğimizi açıyoruz. Tankımız hava oldu Evet tankımız hava oldu Şimdi darbeli yıkama özelliğini açıyoruz. geliyor mu? Buradan e, radyatör bağlantılarınızın yönlerini buraya ters yönde çevirebiliriz. Şu Toplarım, an darbesiz modda Devir daim yapmakta orada böyle <Gülüyor> şu an sağ yönde çevirirken bu şekilde sol tarafa çevirirken bu şekilde akış sağlamış bu yön varmış 5 saniye hava verip istemem 5 saniye şu su verecek şekildedir. Kompresörün modelimizde kapalı devre yıkama yapılmamaktadır. Su her zaman girdiği gibi tekrardan sistemden çıkacaktır. Kapalı devrede bir sürgülasyon tarzı bir depoya sahip değildir. O yüzden kimyasallı yıkama yoktur. Direkt temiz su hatta verilir tesisata ve çıkan kirli su dönüş hattından gelip kompresörün içinde. Gidere yönlendirilir. Fakat Tek çalışma şekli budur. Fakat kimyasal kullanmak isteyen kişiler e, Kullanabilir de e, Makineye bir zarar vermekte.